Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa. Nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Yeterli ve dengeli beslenme için 4 temel besin grubunda yer alan besinler her öğünde yeterli miktarda tüketilmelidir. Birinci grup süt ve süt ürünleri grubudur. Süt, yoğurt, peynir, çökelek, kefir gibi. Günlük ne miktarda alınmalıdır? Yetişkinlerin 2 su bardağı, çocukların ise 3-4 su bardağı kadar. Bir porsiyon süt, eşittir 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 2 kibrit kutusu kadar peynir. İkinci grup et, yumurta, kuru baklagiller grubu. Et, tavuk, balık, yumurta, fasulye, nohut, mercimek, ceviz, fındık, fıstık. Günlük ne miktarda almalıyız? Yetişkin, genç ve çocuklarda 2 porsiyon, gebe ve emziklilerde ise 3 porsiyon alınmalı. 1 porsiyon et grubu eşittir. 2 ila 3 arasında köfte. 60 ila 90 gram ete eşittir yerine geçenler 1 adet yumurta 1/2 porsiyon kuru baklagiller orta boy çay bardağı yağlı tohumlar Et olmadığı durumlarda etin yerine geçen ikinci grupta yer alan gıdalar tüketilmelidir. Örneğin kuru baklagiller, nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya. 3. grup ekmek ve tahıl grubu. Buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf ve benzeri Tam tahıldan ekmek tercih edilmelidir. Günlük ne miktarda tüketilmelidir? Bu grubun enerji harcamasına göre tüketilmesi gerekir. 1 ila 3 orta dilim tam tahıllı ekmek ya da 2-3 porsiyon tahıllardan yenmeli. 1 porsiyon ekmek grubu 1 orta dilim ekmeği, 1 orta boy kepçe unlu çorbaya, 4 yemek kaşığı pilav veya makarnaya eşittir. Taze sebze ve meyve grubu, tüm taze sebze ve meyveler bu gruptadır. Günlük en az 5 porsiyon taze sebze ve meyve tüketilmelidir. 1 porsiyon meyve, 1 adet elma, portakal, armut, şeftaliye eşittir. 1 adet kavun ve karpuzun 3 santimlik bir dilimine eşittir. 1 porsiyon sebze eşittir. 1 orta boy kepçe, karnabahar, bamya, patlıcana eşittir. 1 adet havuca, 1 adet domatese, 1 adet orta boy patatese eşittir vesaire. Yağlar ve şekerler besinlere lezzet verir ve vücuda enerji sağlar. Dört besin grubuna yardımcı besinlerdir. Yağlar hayvansal ve bitkisel kaynaklıdır. Hayvansal yağlar kolesterol içerirken bitkisel yağlar kolesterol içermez. Ancak türü ne olursa olsun çok yağ tüketildiğinde vücutta yağ dokusu miktarı artar. Yağlar üç gruba ayrılır. 1- Doymuş yağlar, tereyağı, süt ve ürünleri, et ve et ürünleri. 2- Tekli doymamış yağlar zeytinyağı, fındık yağı, çoklu doymamış yağlar misur özü yağı gibi. Bu üç grupta verilen yağ türlerinden her birinden eşit oranlarda alınmalıdır. Günlük yağ tüketimi 3-4 silme yemek kaşığını geçmemelidir. Şeker ve şekerli besinler, bal ve pekmez, saf şekerin aksine az miktarda B grubu vitaminlerini içerir. Pekmez, demir, kalsiyum yönünden zengindir. Ölük şeker tüketimi, 3-4 silme yemek kaşığını geçmemelidir. Tahin elvası, susamdan yapılır ve protein, kalsiyum, demir ve B vitaminleri yönünden zengindir. Fiziksel aktivitesi fazla olan işçiler, sporcular her öğün şekerli besinler tüketebilir. Öneriler her öğün değişik besinler tüketilmeli, her öğün 4 besin grubu içermeli, öğün atlanmamalı, kahvaltı yapmadan güne başlanmamalı, 3 ana öğün, 2-3 ara öğünden oluşmalı, sofrada kullandığımız yemek tabaklarının boyutunu küçültmeli. Fast food yemekler tercih edilmemeli, yemekler küçük lokmalar halinde uzun süre çiğnenmeli, mevsiminde doğal ve taze besinler tercih edilmeli, şeker tüketimimiz azaltılmalı, tuz tüketimi azaltılmalı, tam tahıllı ürünler tercih edilmeli, kahvaltılık gevreklerde şeker az olmalı, günde en az 8-10 bardak su içilmeli. Doymuş yağlar yerine doymamış yağ asitleri içeren bitkisel sıvı yağları, zeytinyağı, çiçek yağı gibi tercih edilmeli. Alkol tüketilmemeli, gazlı içecekler tüketilmemeli, yarım yağlı süt, ayran gibi içecekler tercih edilmeli, az miktarda sıkılmış meyve suyu tercih edilmeli. Çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalı. Bitki çayları tercih edilmeli. Haşlama, ızgara, buğulama, fırında pişirme yöntemleri. Yemek pişirme de tercih edilmeli. Günlük fiziksel aktivite düzeyi artırılmalı. Bir günlük menü. Sabah çay ve bitki çayları, beyaz peynir, yağ ve vişne reçeli, mevsim sebzeleri. Öğle, İzmir köfte, sebzeli kol böreği, Ayva kompostu. Akşam yayla çorba, etli patates oturtma, karışık salata. Günlük besinlerimizin %50 ila %55'i karbonhidrat, %15 ila 20'si protein, %20 ila 30'unun yağ olması önerilmektedir. Sonuç: Her öğünde 4 besin grubundan Önerilen miktarlarda tüketilmelidir. Yetersiz ve dengesiz beslenildiğinde sağlık sorunları oluşabilmektedir. Bilimsel kaynaklara dayanarak hazırlanmıştır.